Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Zuhal Topal'la Sofrada programının 82. bölümü izleyicilerle buluştu. Programın 18 Aralık Salı günü gelin Fatma Hanım ile kaynanası Meryem Hanım yarıştı. 10 yıllık evli olan Fatma Hanım, 31 yaşında. Mutfakta hem çok hızlı hem de inatçı olan Fatma Hanım, oldukça da idealı. Kaynanası Meryem hanım ise doğal yaşama çok düşkün birisi olarak biliniyor. Fatma hanım mutfakta iddia ettiği gibi oldukça hızlı ve hırslıydı. Kaynanası da yemeklerin yapımı sırasında sürekli gelinini yönlendirdi. Zuhal Topal ise Trabzon maceralarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bahçeden külün toplayan, odun kırma denemesi yapan, sobada pişen ekmeği tereyağı süren Topal'ın yöresel kıyafetlerle ekrana geldiği halleri de ilgi çekti. Kabağı çorbası hazırlayan, ana yemek olarak saçta balık kavuran Fatma Hanım, pazulu burma böreği, küllür tava ve pazu yaptı, fırında patates pişirdi, iki çeşit tatlı yaptı. Roka salatası yapan gelin hanım sofrasını da özenle hazırladı. Kaynanalar geldi ve masaya oturdular. Bu kabağı çorbasının tadına takılık olan bazı kaynanalar beğenmediklerini ifade ettiler. Zuhal Topal, gelinlerin çok büyük eksiklikleri olmadığı sürece 1 ve iki puan verilmemesi gerektiğini kaynanalara bir kez daha hatırlattı. Böyle beğenen kaynanalar, fazı dolmasını ise yanık olduğu ve ekşi olduğu için beğenmediler. Yemeklerin geç servis edilmesinden şikayetçi olan kaynanalar pazartesi gününün kritiğini de yaptı ve Kübra gelini yavaş olmakla suçladılar. Saçta balık kavurmasında kaynanalar hem çok somunun çiftlik balığı olmasını ve kılçıklarının tam olarak temizlenmemesini eleştirdi. Sobada pişen patateslerin tam olarak pişmemesi de eleştiri konusu oldu. Zuhal Topal, aç kaldığını söyleyen ve kılçığından dolayı balığı yemeyen kaynanağların bu kavrından rahatsız oldu. Bazı kaynanağlar ise balığı beğendiklerini belirttiler. Gelin hanımın yemekleri tuzsuz yapmış olması da eleştiri konusu oldu. Programda Gülay hanımın telefonu ısrarla çalınca Zuhal Topal, telefonun sesini kısalım diye uyardı. Kaynanalar bu durumdan rahatsız olduklarını belirttiler ve saygısızlık olarak nitelendirdiler. Programın formatı gereği mutfakta kaynanaların sözlerini değerlendiren Fatma Hanım, mutfağın yakın olması nedeniyle Gülay Hanım'a yakalandı. Gülay Hanım bu durumu saygısızlık olarak nitelendirirken, Zuhal Topal'ın bunun formatın bir parçası olduğunu söylememesi dikkat çekti. Bu anlamada ise şöyle oluştu. Bir her hanım 4 puan verdi. Nazende hanım 3 puan verdi. Emine 4 hanım puan verdi. Gülay 3 hanım puan verdi. Gelin Fatma hanım Nazende hanımın 3 puan vermesi nedeniyle eleştirdi ve inşallah gece uyuyabilirsiniz diye konuşunca eleştirileri hedef oldu. Kaynana Meryem hanım, puanların düşük olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Zuhal Topal bu puanları düşük bulduğunu söyledi. Topalım puanı ise 8 oldu.